Herkese merhaba. WordPress ile web tasarımı eğitim serisine ikincisinde sizlerle tekrardan birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçen bölümde WordPress hakkında genel bilgi vermiştik. WordPress nedir, nasıl kullanılır, hangi amaçla kullanılır bunlardan bahsetmiştik. Kısaca o bölümü izlemediyseniz bu videoya başlamadan önce o bölümü yukarıdaki çıkan linke tıklayarak izlemenizi tavsiye ederim. Bu bölümde ise birazcık hosting ve domain nedir? nasıl alınır, hangi noktalara dikkat edilmelidir hosting ve domain satın almada bunlara değineceğiz. Başlayalım. <gülüyor> Evet, hosting ve Domain diye iki tane kavramımız var. İlk olarak web sitesine başlayacak kişiler için bunlar yabancı bir e, kavram olarak gelebilir. E, öncelikle Domain'den başlayalım. Domain dediğimiz şey e, aslında sizin web sitenizin kimliği, adı, e, hani herhangi bir e, uzantıyla kullandığımız isim. Mesela kendi adımdan sayitozcan.com bir Domain'dir. Oradaki sayitozcan.com Özcan.com e, ifadesi. Burada tabi farklı domainler mevcut İşte çeşitli amaçlar için kullanılan web sitesi uzantıları mevcut İşte com daha çok ticari amaç güden kuruluşlar için commercial'dan gelen bir şeydir Net daha çok internet ağ sağlayıcıları için hosting ağ sağlayıcıları için çokça kullanılır Network'ten gelir İşte org organization'dan gelir veya işte edu vardır üniversiteler için kullanılan bu tarz uzantılar e, almak mümkün tabii ki bazı uzantıları sadece kuruluşlar alabiliyor kişisel anlamda com net e, org gibi e, uzantıları alabilirsiniz tabii daha fazla detaylı e, info gibi daha farklı xyz gibi uzantılar da son zamanlarda yaygınlaştı bu sizin hem bütçenizle alakalı hem ne yapacağınızla alakalı şimdi Ticari bir e, amaç güdeceğiniz bir web sitesinin e, uzantısını org almanız e, mantıklı olmayacaktır. E, bu anlamda bu uzantılara da dikkat etmenizde fayda var. Domain dediğimiz şey bu. Ne istiyorsanız ne yapmak istiyorsanız ona göre bir isim belirleyip o istediğiniz uzantıyla da almak. Peki domain almak için nereden kontrol yapılabilir bu herhangi bir hosting firması biraz sonra sitelerini inceleyeceğiz oraya girerek domain sorgulaması yapılabilir daha önce alınmış mı alınmamış mı İkinci kavram hosting kavramı ise hosting sizin web sitesinin web sitenizin dosyalarını tutulacağı yer anlamına gelmektedir yani size bir internet sağlayıcısı işte bir firma ...size herhangi bir yerden, bir bilgisayardan, bunu gerçekten böyle düşünebilirsiniz, bir bilgisayardan, bilgisayarın içerisindeki diskin bir klasörünü sizin web siteniz için ayırmaktadır. Artık yani hosting sizin aldığınız e, paket kaç GB ya da kaç MB o kadarlık bir paketi sizin için ayırmaktadır ve onu e, çeşitli IP adresleriyle sizin e, hesabınıza sunmaktadır. Siz de bu hosting içerisinde satın almış olduğunuz hosting paketi içerisinde kendi verilerinizi, bilgilerinizi, web sitenizi barındırmaktasınız. Domain ve hosting birlikte yani ikisinin de alınması gerekiyor. Domain zaten isim hakkı ve hosting yer sağlayıcı bir teknoloji olarak söyleyebiliriz. Peki hosting alırken neye dikkat etmeliyiz? Yani hangi firmalar tercih edilmeli? Öncelikle web sitesinde Google üzerine ee, ...şu şekilde bir arama yapabilirsiniz. En iyi hosting firmaları diye. Karşınıza bazı listeler çıkacaktır. Ee, ki gerçekten güzel e, hosting paketi sunan firmalar var. Mesela Turhost. Ee, benim bildiğim işte burada isim tescil var. Bazıları Türk, bazıları yabancı firma. Natro e, gibi çok yaygın firmalar var. İşte şöyle de bakacağız Turhost. Mesela bir tanesi Natro. Benim de uzun yıllar çalıştığım bir firma, Natro. E, Hostinger bu gerilerde Bluehost, bu da yaygın. Go dedi çok yaygın, isim tescil çok yaygın. Bu sizin birazcık da e, cebinize kalmış bir şey, çünkü farklı farklı seçenekler oluyor. Tabii ki en çok baktığımız şeylerden birisi ücretlendirme, çünkü hosting firmaları genellikle ücretleri e, dolar üzerinden e, istiyorlar ki bu da Özellikle son zamanlarda doların çok artmış olmasıyla birlikte ülkemizde çok ciddi bir e, yıllık gidere sebep olabiliyor. Benim bu nedenle son zamanlarda keşfettiğim web sitelerden, hosting firmalarından bir tanesi Hostinger e, görmüş olduğunuz gibi. Birazcık da reklamı olmuş olacak aslında bu ama e, önemli değil. Gerçekten hak ediyor bu reklamı. Çünkü e, son 3 projemde bu Hosting firmasıyla çalıştım ve gayet memnunum çünkü fiyatlandırması çok uygun. Benim için yıllık bazda daha önce çalıştığım firmalara göre hem de yardım anlamında yaşanan herhangi bir sıkıntıda hemen dönüş yapmaları açısından çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz birazcık detaylı bakalım. Ben Hostinger üzerinden gideceğim. Burada mesela bir domain nasıl alınır, sorgulanır ona bakacağız. Hostinger.web.tr'ye girdikten sonra burada ucuz domain diye bir seçenek var. Oraya tıklıyoruz. Burada size uygun bir domain bulacağız. Mesela kendi adımdan yola çıkarsam. İşte soyadım ve adımın birlikte kullanıldığı. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Türkçe karakter kullanmamaya e, dikkat edin. E, son zamanlarda Türkçe karakter de kabul edilmesine rağmen ben size tavsiye etmiyorum. Yani daha geniş çaplı bir e, girerken sıkıntı yaşamamak için, daha geniş çaplı kitleye ulaşmak için Türkçe karakter nedir bu Türkçe karakterler? İşte Ç gibi, Ş şey gibi, yumuşak G gibi, Ö, Ü gibi böyle noktalı harfleri koymamaya dikkat etmekte fayda var. Şimdi Özcan Said yazdıktan sonra boşlukta koymuyoruz ve herhangi bir karakter de koymamanızı işte Tire gibi bir karakter koymamanızı tavsiye ederim. Hemen ara dedikten sonra gördüğünüz gibi eğer uygunsa hangileri uygun bana gösteriyor. İşte OzcanSayit.com adresi işte yıllık 52 TL'ye alınabilir durumda. Diğer seçenekleri de görebiliyorsunuz. İşte Özcansayt.xs, Özcansayt.live, Özcan net, dijital, mi, link gibi çok fazla şey var, uzantı var. Bunları işte fiyatları da farklı olarak gördüğünüz gibi bunlar nispeten daha uygun çok tercih edilmediği için birazcık da daha uygun olabiliyor. Bunu bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Hostinger'in şöyle bir güzelliği var. Siz hosting paketi de aldığınızda yanında domain'i ücretsiz veriyor. E, ya da bilmiyorum. Belki de hosting fiyatının içerisine yediriyor onu. Artık nasıl derseniz, nasıl düşünürseniz ticari bir şey de olabilir. E, ama Domain fiyatlarında çok pahalı olmadığını söyleyebilirim. E, hosting fiyatlarının. Şu şekilde hosting hangi şeylere dikkat edeceğiz hosting alırken. Bir de ona bakalım. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şeylerin başında e, alan vardır. Yani kaç GB alan olacak bu hostingde. Ya da ben ne yapmak istiyorum. E, kişisel bir web sitesi oluşturacaksanız, sadece blog yazıları yazacaksanız ve çok ciddi bir işte video gibi, resim gibi çok ciddi paylaşımlar yapmayacaksanız e, düşük alanlar, e, basit düzeydeki seçenekler, paketler sizin için uygun olabilir. Yani bir 25-30 GB'lık alan bile sizin için uygun olacaktır. Ancak ben çok büyük bir e, trafik olacak web sistemde yani çok giriş çıkış fazla olacak diye düşünüyorsanız eğer burada e, orta ve üst pakete çıkmanızı tavsiye ederim. Mesela e, şöyle hosting gelin e, ilk başlangıç paketine bakacak olursanız işte bir tane web sitesi barındırabiliyorsunuz 30 GB hard disk burada SSD olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü SSD HDD hardsiklere göre daha hızlı okuma ve yazma hızı olduğu için web sitenizin hızını arttıracaktır aylık ziyaret ortalama 10.000 yani bu hosting paketi aylık 10.000 kişiyi web sitenizde barındırabilir yani geri çıkışları barındırabilir bir tane e-posta hesabı sunuyor nedir bu e-posta hesabı mesela iletisim@sayit.com gibi e-posta hesabı açabiliyorsunuz. Bundan bir tane izin veriyormuş bu paket. Ücretsiz SSL sertifikası. SSL nedir? Güvenlik sertifikası aslında. Bunu birçok e-ticaret sitesinde ve banka sitelerinde özellikle görürsünüz. HTTP değil de HTTPS yazar. Secure anlamına gelen o PK'si. Daha güvenli ve Google tarafından da sevilen bir şeydir bu sertifika. Bunu da ücretsiz olarak verdiğini söylüyor. Bu tarz sizin dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi de buradaki 100 GB trafik Başka Çok fazla bir seçenek yok. Bunu aylık 3.49 TL'den verdiğini söylüyor. Bunu artık siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bir de <gülüyor> bu tarz firmalarda şöyle bir seçenek var. WordPress hosting diye geçiyor. Ee, sadece Word, WordPress'e uygun Yani WordPress'i barındırmak için her türlü şey tasarlanmış Optimize edilmiş hosting paketleri de mevcut Bunları da e, kullanabilirsiniz Yani WordPress hosting satın alabilirsiniz ee, Bunlarda e, çeşitli paketleri var ee, Yine onları değerlendirip size uygun ve bütçenize uygun olanları Seçmenizde fayda var Ben burada kendi adımı hostinger.web.tr'yi tavsiye ederim Evet WordPress ile Web tasarımı eğitim serisinin ikinci videosunda hosting ve domain konusunda bilgiler vermeye çalıştım. E, bu konuda herhangi bir sorunuz olursa yorumlar bu bölümünden benimle iletişime geçebilirsiniz. E, bir sonraki bölümde WordPress nasıl kurulur? Bir hosting e, hosting'e nasıl aktarılır? Orada nasıl kurulur? Bundan kısaca bahsedeceğiz. Sonraki videoda sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.